Bugün 5 Ekim 2021 Salı, Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne pratik ve titiz enerjiler veriyor. Erken saatlerde ay, Oğlak Burcu'ndaki Plütonla üçgen açı yapacak. Daha kararlı ve iradeli hissedebilir, yapmak istediğimiz değişimlere ve hedeflerimize odaklanabiliriz. Hırslı ve tutkulu enerjilerle günlük iş ve görevlerimize odaklanıp kısa sürede pratik sonuçlar almamız da mümkün. Ay saat 11.45'te boşluğa girecek. Bu nedenle sabah saatlerini iyi değerlendirip önemli iş ve görüşmelerimizi yapmaya çalışalım. Ay öğle saatlerinde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyeceğinden yeni kararlar almak, önemli adımlar atmak yerine günlük rutinimizi sürdürmek daha verimli olabilir. Ay 15.40'ta terazi burcuna geçecek. Yeni ay fazındaki ay ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, hukuksal alanlardaki beklentilerimizi öne çıkarabilir. Akşam ve gece saatlerinde terazi burcundaki ay ile kova burcundaki satürn arasında oluşacak üçgen açı ciddi ve kararlı duygularla uzun vadeli planlarımıza odaklanmamızı sağlayabilir. Özel ve sosyal ilişkilerdeki hareketliliğin artabileceği akşam saatlerinde sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızla da bir arada olabilir, paylaşımlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.